Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Sizler için bugün sokağa çıktık ve dedik ki A101'de satılacak olan ki 1 Nisan tarihinden itibaren satılacak Nişlen'in şöyle bir ürünü var arkadaşlar. Şu kutusu, kutusunu göstermiş olayım. Bu bir lastik şişirme pompası diye geçiyor. Bu tarz bir ürün. Böyle çok büyük görününe bakmayın. Bunun fotoğraflarında bayağı büyük görünüyor ama aslında şu kadar şirin bir üründen bahsediyoruz cihazı biz temin ettik 1 Nisan olmadan temin ettik ve sizler için hemen bir inceleme yapalım dedik. Şurada bir USB bağlantımız mevcut. Şöyle göstermiş olayım yakından. Evet USB girişini görüyorsunuz. İsterseniz USB girişinden de hani şarj edeceğiniz telefon vesaire de buradan şarj ediyorsunuz. Cihazın bir de küçük bir ekranı var. Yalnız çok anlaşılmıyor bu ekran bu arada onu söylemiş olayım. Fakat bir ekran var. E, lastik basınçlarını kaça ayarladığınızı bu ekrandan görüyorsunuz. Bu düğmeye bastığınız zaman da cihaz kullanmaya başlıyor. Şöyle bir e, sübap çıkışımız var. Bunu direkt tekerleğe böyle bağlamamız gerekiyor. Vida şeklinde bu. Onu söyleyelim. Bir de kablosu var tabii ki doğal olarak. Şöyle yaklaşık 2 metrelik bir, ol vardır diye tahmin edelim. Evet, 2 metre belki de buçuktur bu şöyle bir kablomuz var. Kutusundan arkadaşlar bir de ekstra bazı ufak tefek aksesuarlar çıkıyor. Şöyle göstermiş olayım. iki farklı uç var. Bunlardan bir tanesi top falan şişirebilirsiniz. Ya da yatak falan gibi şeyler şişirebilirsiniz. Bir de bir tane de e, sigorta çıkıyor. Şimdi ürünümüzü aldık A101'den. İlk defa deneyeceğiz bu arada. Biz de bilmiyoruz yani çalışacak mı çalışmayacak mı. Bakalım. Aracımız var. Hemen gösterelim e, Alperen'ciğim. 2020 model bir captur test ediyoruz arkadaşlar. Yakında kanalda incelemesi de olacak. Aracın lastiğinde bakalım bu niştenin bu minik şirin e, ürünü işe yarayacak mı? Nasıl yarayacak? Hep beraber izleyelim. Evet. Şimdi aracın çakmak girişine bağladık. Çakmak girişinden de ucumuzu, bağlantımızı yaptık. Şu anda bağlantıyı yaptık ve lastiğimize doğru eğilelim bakalım. Lastiğimizi şişirecek miyiz? Şöyle eğildik. Önce sübobu çıkartıyoruz yuvasından. Sonra sübabımızı kendi sübobunu takıyoruz arkadaşlar. Biraz dikkatlice bakalım nasıl olacak. Evet şu an hafif bir ses geliyor. Evet. Birazcık lastiği indirdik. Şimdi cihazımızı açalım. Şu anda cihaz bağlandı arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz 3, 33. PS değerini görüyoruz. Başka türlü bir farklı bir değerde de görebiliyoruz. İki farklı değerde ayarlamalar yapabilir Şimdi birazcık çalıştıralım. Yani sesi de maşallah. Boyutuna göre baya bir ses var arkadaşlar. 34 oldu. 34 oldu. Evet, şu an çalışıyor hala. 35 oldu Şimdi biz durdurduk Arkadaşlar onu söyleyelim Biraz durdurduk. Neden durdurduk çünkü lastik fazla şişirmeyelim ee, Böyle bir sıkıntı da olmasın Hatta biraz indirelim Bir deneme yapalım şimdi Şu an lastiği biraz indiriyoruz Ses duyuluyor mu bilmiyorum ama Ben şimdi mikrofonu alıyorum Şu anda Lastiğimizi indiriyoruz 32'ye kadar indi bakın lastik Şu anda ekrandaki 31.5'a indi Biraz indirelim biraz daha indirelim 31'e indirdik. İnşallah burada kalmayız. Tamamdır. Şimdi 31 kaç gösteriyor? 31.5'a sabitledik. Şimdi birazcık çalıştıralım. Bakalım ne olacak? ondan 33 değerinde sabitlemiş durumdayız arkadaşlar lastiğimizi. Tabii ki böyle bir ürünle hani benzin istasyonlarındaki gibi böyle takır takır takır takır hızlı hızlı beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Biraz beklemeniz gerekecek. Yani benim kişisel fikrim tabii biz bunu tamamen inmiş bir lastikle denemedik ama tamamen inmiş bir lastikte deneseydik muhtemelen 5-6 dakika kadar beklememiz gerekebilir. Ama hani günü kurtarmak için çantaya koyayım ben bunu, arabanın bagajına koyayım, taşıyayım dedi diyeceğiniz çok küçük, hafif ve kullanışlı bir ürün. Şimdi bu ürünün fiyatı şöyle bir durum var. Farklı farklı modelleri var bunun. Aynı modelin daha güçlü olanları da var. Daha az güçlü olanları da var. Fiyasada bunun fiyatı yaklaşık 290 TL civarında. A101'de bu ürün 180 TL fiyattan satılacak arkadaşlar. Bulabilirseniz almanızı öneririm. Özellikle de aracınız varsa bence araçta dursun. Bagajınıza koyun. Size lazım olur. Yolda kalmış birine lazım olabilir. Kullanışlı, pratik bir şey. Ama söylediğim gibi biraz bekletiyor sizi. Hani böyle hızlıca. Hani bu benzin istasyonlarındaki e, hava sistemleri kadar böyle hızlı diye yapmıyor tabii ki zaten öyle bir şey de beklemeyin ama bu tarz ürünler işe yarıyor biliyorsunuz biraz daha bekletiyorlar ama kaliteli bir ürün Michelin ürünü çok daha ucuz ürünler var bu arada piyasada 100 lirede bulursunuz 50 lirede bulursunuz ama onların ömrü konusunda çok emin değiliz ve kaliteliliği konusunda da çok net konuşamıyoruz ama Michelin biliyorsun lastik markası ve kaliteli bir ürün yapmış zaten plastiğinden şusundan bu sundan da. Çok net bir şekilde bunu anlıyorsunuz. Söylediğim gibi A101'e uğrayın 1 Nisan'da. Bulabilirseniz eğer aracınızda varsa bu ürünü almayı unutmayın. Müşterim bu hava pompası ile ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz, kafanıza takılan sorular varsa videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.